Hep öğretmen olmak, çocuklarla bir şeyler paylaşmak istedim. Bu nedenle bu yolda ilerlemek için eğitimimi aldım. İlk dersime girdiğimde, gerginliğim, heyecanım son raddedeydi. Öğrencilerle zaman geçirdikçe ve onlara eğitici şeyler anlattıkça birbirimize alışmaya başladık. Fakat bana sürekli Kaç yıllık öğretmen olduğumu sormaya, sorgulamaya başladılar. Öğretmenin ne kadar tecrübesi varsa o kadar bilgilidir tarzında düşünceleri vardı. Bazen öğrencilerimi duymamazlıktan bile geldim. Konuyu değiştirdim ya da ders anlatmaya devam ettim. Konu dağılışını engellemek için de ders dışında soruların teneffüste sorulması gerektiğini söyledim. Böylelikle kendime ilkeler edinmeye başlamış oldum. Ve bir de tabii öğrencilerin sınav kaygısı not kaygısı oluyor. Fakat bazı öğrencilerin aşırı olabiliyor. Ders anlatırken araya girip öğretmenim bu sınavda çıkar mı diye sorular sorar ve sınavda çıkmayacağını öğrenince o konuyla ilgili çalışması biter. Çünkü Evde annenin babanın baskısıyla karşılaşıyorlar. Bütün gün öğretmenlere maruz kalan, evde de sürekli ders çalışması için baskı yapılan çocuğun kaygıları ön planda olabiliyor. Okuldaki sınavlar ve ayrıca teok sınavı gibi çok büyük bir sınavımız var. Bu sınava öğrenciler kadar öğretmenler de çalışıyor. Sürekli test çözümleri, konu yetiştirme çabaları var. İnkılap tarihi dersinde ilk dönem konu yetiştirmede çok zorluk çektim. Okul çıkışlarında zorunlu etütler yapıp ders tekrarları yaptım. Okulda çocukların önüne geçip derse girmeleri için çok ısrar ettim. Tabii bazı çocuklar gelmemek için bütün yolları denediler ve derse gelmek yerine İnternet Kafe'ye gittiler. Diğer öğrencilerimle konu tekrarları yapıp, test çözüp sınava hazırlandık. Fakat konuları yetiştirmeye çalışmaktan, derste test çözmeye çok vaktimiz kalmadı. Bu konuda okul idaresiyle ve velilerle problem yaşadım. Bu süreçte ara ara mesleğimle ilgili kaygılarım oldu. Hatta okulu bırakmayı bile düşündüm. Çok yıprandığımı hissettim. Kendime sorular sormaya, yeterli olup olmadığımı sorgulamaya başladım. Öğretmen arkadaşlarımla konuşarak ve ailemin destekleriyle bu işin üstesinden gelmem gerektiğini düşündüm. Denemeler çözdürmeye, eksiklerimizi kapatmaya çaba gösterdim. İkinci dönem derslerinde böyle problemler yaşamadım. Daha rahat işleyip ayrıca her konu üzerinde testler çözdürebildim. Mesleğimin özveri gerektirdiğini biliyordum. Bunu yaşayarak da öğrenmiş oldum.